Kafamdan çıksın, kafamdan çıksın. O oh, korkunç insan ay, kafamdan çıksın, kafamdan çıksın. Bir gemi var orada Büyük ve kocaman Büyük ve keskin Ve, keskin. ve çok iyi gözlü. Aslında Yine de Yoktur mu Ritmine